Arkadaşlar, e, resin diye bir tane arkadaşımız e, bir eleştiri yaptı. Eleştirisinde de haklı gerçekten. Dan e, Dan kas neden satıyorsunuz? Ben ben hani e, bu kaslar aslında çok iyi değil. Ama hani bu kaslar e, yerine şu kasları alın diye öneriler sunuyorum size. O da Dan kas neden satıyorsunuz diye tabii ki normal bir soru sormuş. Neden satıyoruz? Sen biliyorsunuz. Bu. Şöyle aslında geçen seneye kadar satmıyorduk. Ee, geçen seneye kadar da hep neden satmıyorsunuz diye tepkiler olur. Çünkü e, herkesin işi aynı olmuyor. Yani bazı insanlar için 400 TL e, ucuz bir para olabilirken bazı insanlar için çok büyük bir para. Ee, yani birisi 3.500 liraya kadar kas ararken birisi 400 liraya kadar bir kas alıyor. Yani 300 liraya kadar kas al, almak isteyen bizlere bütün uyarılarımızı biz yapıyoruz aslında. Yani. Onu söylüyorum hani bu kas Termoplastik bir kas hani size çarpmada e, yaralanmanızı engellemez, çarptığınız zaman hani, kötü yaralanabilirsiniz, yani, bu sizi tutmaz gibi önemli Yani söylüyoruz o sırada. Ya ben şöyle bir şey de var, e, şimdi mesela paket servis yapan arkadaşlar da çalıştıkları iş yerlerinde mesela, iş yerleri genelde çok pahalı kas almaya yanaşmıyorlar ve uygun fiyatlı kas sürekli bunun talebi oluyor diye. Mecbur bu kadar talep olduğun zaman biz de satmak Başak durumunda kaldık. Hani biz de hoşumuza gitmiyor açıkçası böyle e, uygun fiyatlı çok kalitesiz kaslar satmak vs. ama e, talep olduğu için mecbur satmak çok, çok değişiyor. Ve şey yapamıyoruz yani böyle Hani geliyor, <gülüyor> gidiyor, geliyor, gidiyor. Sadece gelmiş gitmiş oluyor insanlar sonuçta. Ee, bulamadığı zaman da tabii mağazaya bir daha uğramıyor. Hani biz de o yüzden hani böyle bir <gülüyor> talep doğruluk içinde yani, getirtmeye başladık. <gülüyor> Aslında bu hani... Çok doğru bir şey değil yani o kaskı tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmediğimizi videoda söylüyorum. Yani biz müşterilere gerekli bilgiyi veriyoruz. Hani kaskın özelliklerini, her şeyine gerekli bilgiyi söylüyoruz. Hani kendi artık e, tercihine kalıyor o kaskı alıp almaması. Kısaca öyle söyleyeyim zaten. Okay. Yani bu, Resident hani diyeceğimiz bu, e, bunlar için. Hani çok iyi bir e, savunma diye mi düşünürsün? yapma değil bilgilendirme diyelim yani yani yani. söylüyoruz yani bu kasla müşteri tamam. ilgilendiyoruz diyoruz ki bu kas işe yaramaz bu kas alırsan kaza geçirirsen veya iç petlerinden bir şey unuyorsan unma çünkü bu kas sana gerekli korumayı vermez Aşağı. güvenliği vermez yani bu kadar bir sürüşler